Uzaya yetiştirmek için bir şey götürseniz aklınıza ne gelir? NASA'nın da aklına Spirulina gelmiş. Spirulina bir yosun. Okyanuslarda yaygın ve çok kolay bir şekilde yetişebilen bir bitki. Spirulina tabi sadece uzaya götürülmesi tek başına bir şey ifade etmiyor. Seçilmesinin altında yatan ciddi bir takım içerik zenginlikleri var. Bu içerik zenginliklerine baktığımız zaman Gördüğümüz en önemli şey antioksidanlar ve tahmin edebileceğiniz üzere iltihap karşıtı maddelerin çok olması. Bunun içerisinde fenol bileşikleri, flavonoidler var ve çok daha önemlisi vitamin E ve karotenoid dışında da fikosiyanin diye bir madde var. Sadece sunutlar ve uzayla popüler olmamış bu. Çünkü omega-3 omega-6 dengesi için alaya ihtiyacımız var ve veganlığın artmasıyla beraber bitkisel kaynaklı omega-3 takviyesi için spirulina akla gelmiş. Çok güzel bir rengi var. Gördüğünüz gibi hem doğal olarak hem toz hem tablet hem de çoy olarak tüketebilirsiniz. Çok ilginç bir şekilde probiyotik özelliği oldukça güçlü. Bağışıklık, kan şekeri ve tansiyon kontrolünde etkili olduğuna dair küçük küçük çalışmalar var. Fakat en önemli çalışma şu. 2016 yılında 7 kontrolü çalışma ile ilgili bir metalin yayınlanmış. Bakın çok ilginç bir nokta var. Toplam kolesterolü 46 mg, kötü kolesterolü 41 mg, triglyceride ise 44 mg gibi çok ciddi bir şekilde düşürmüş. HDL ile iyi kolesterolü ise 6 mg kadar yükseltmiş. Vallahi bu rakamlar benim şimdiye kadar herhangi bir şekilde beslenme ile düşülebilecek nitelikte olan çalışmalarla karşılaştırdığı zaman çok çok ciddi miktarda büyük bir başarı demek. Teşekkürler.